Hoş bulduk. Allah, geçmiş durumda. olsun. Allah sizden razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Kaç tacımsınız. Her Allah zaman sana değil, sizin yanınızdayız. Allah razı, yani. Allah razı Allah olsun. Allah Allah Çok, biz olsun. Biz Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Allah nefretlerine zaman vermesin. Kaç saatten Kaç saattir buradasınız? Vallahi 5 saat. Beş saat. 5 saat. Allah kaç saatim orada Belki bir sıkıntılısı yok, sağlıklısınız. Çok şükür. Allah selamet. atasın.